Merhaba arkadaşlar. Diyelim ki bir portakal tezgahımız var ve bu tezgahı talep eğrisi, marjinal fayda eğrisi ya da denildiği gibi ödeme isteği olarak isimlendirebiliriz. Fark etmiyor. İlk 100 kilogram için alıcılar kilo başına 3 lira ödemeye razı. Ancak alıcılar 100 kilogram ve üzeri alışlarda 3 liradan daha düşük bir bedel ödemek isteyecekler. Bu durumda bunu ödemeye razı oldukları tutar veya satın aldıkları son 1 kilogramın marjinal faydası gibi düşünebilirsiniz. Ve fiyatı 2 lira yapmaya karar verdiğinizde o hafta 300 kilogram portakal satabiliyorsunuz. Şimdi müşterilerinizin toplam tüketici fazlası üzerinde düşüneceğiz. Tüketici fazlası hakkında düşünmenin temel yolu şudur: Tüketiciler, ödedikleri bedel üzerinden ne kadar fayda sağladıklarına bakarlar Şimdi 100. kilogramı satın alan müşteriyi düşünelim 100. kilogramı satın alan kişi 2 lira ödedi Ancak bu müşterinin faydası 3.30 lira civarında oldu Yani tüketici sadece 2 lira ödedi Dolayısıyla 100. kilogramı satın alan bu müşterinin tüketici fazlası 3.30 liradan 2 lirayı çıkartırsak 1.30 lira edecek Eğer toplam tüketici fazlasını bulmak istiyorsak Bu işlemi satılan her bir kilogram portakal için uygulamamız gerekir Bu 100. kilogramdı Buradaki küçük şeyin alanını kullanabilirsiniz Ne olduğunu daha iyi görmeniz için biraz yakınlaştıracağım Çizdiğim şey Yakınlaştırdığımda buna benzer görünecektir 1 kilo genişliğinde Burada 2 lira yazıyordu Talep eğrimiz veya marjinal fayda eğrimiz Aşağı doğru bu şekilde bir eğimle gidiyor Buradaki noktada 3.30 liraydı Ve biz bu kilogramdaki tüketici fazlasını bulmak istiyoruz o halde bu kilogramdaki değer için tüketiciler 3.30 lira ödemeye razı olacaklar ve onların faydası 3.30 lira olacak. Ancak ödedikleri tutar sadece 2 liraydı. Bunun yüksekliği de 1.30 lira. Dolayısıyla tüketici fazlası kilo başına ne kadar olur? 1.30 lira çarpı 1 kilogram diyoruz. Demek ki tüketici fazlası 1.30 lira yapıyor. Şimdi bunu her bir kilogram değeri için uygulayabiliriz. Mesela az önce yaptığımız şekilde 101. kilogram içinde yapabiliriz. Ve bunu 102. kilogram, 103. kilogram ve 99 kilogram içinde yapabiliriz. Fark etmez. Toplam tüketici fazlasını bulmak için ne yapacağımızı tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Aslında sadece talep eğrimizle fiyatın 2 lir olduğu bu doğru arasındaki alanı bulmamız gerekecek. Eğer türev biliyorsanız bu şeyleri gelişigüzel güzel bir şekilde küçültebileceğinizi de biliyorsunuzdur. Daha da küçültebilirsiniz bunu. 1 kilogram genişliğinde bir dikdörtgen almak zorunda değilsiniz Yarım kilogram veya çeyrek kilogram genişliğinde de alabilirsiniz, dolayısıyla Sonrasında daha fazla dikdörtgen olacaktır Eğer talep eğriniz doğrusalsa, çok da fark etmez Ancak doğrusal olmayan bir talep eğrisi varsa Durum fark edecektir Daha ve daha ince dikdörtgenler elde etmek isteyeceksiniz ki Tüketici fazlası için çok yakın sonuçlar elde edebilelim. Oldukça ince ve mümkün olduğunca çok sayıda dikdörtgen elde ederek yapmaya çalıştığımız şey, 2 liradan geçen fiyat çizgisinin üzerinde ve talep eğrisinin altında oluşan bölgenin alanını hesaplamak. Şimdi kısaca tüketici fazlasının mantığına bakalım. Her bir kilogramı kim satın aldı? Ödedikleri fiyatla karşılaştırıldığında Bundan fazladan elde ettikleri fayda ne oldu? Bu gibi soruların cevaplarını bulduktan sonra Bunu her bir kilogram için topluyoruz Dolayısıyla toplam tüketici fazlasını bulmak için buradaki mavi alanı bulmamız gerekecek Bu sadece oradaki üçgenin alanı Burada tabanımız 300, yüksekliğimiz de burada bunu üçgenin alanı olarak bulabiliriz. Çünkü bu sadece basit doğrusal bir talep eğrisi. Eğer eğri doğrusal olmasaydı biraz türev kullanmak zorunda kalacaktık. Evet yükseklik 2. Talep eğrisi ve 2'leri arasındaki alana bakalım. Neydi üçgenimizin alanı? Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Buradan 1 bölü 2 çarpı 300 kilogram çarpı 2 lira bölü kilogram Burada kilogramlar sadeleşir 1 bölü 2 kere 2, 1'e eşittir, 1 kere 300, eşittir 300 Ne yaptık? 300 lira elde ettik Dolayısıyla bu durumda toplam tüketici fazlası 300 lira oldu bu gerçekten fiyat eşittir 2 lira doğrusuyla talep eğrisi arasındaki alana eşittir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.